Bugün 8 Nisan 2023 cumartesi Satürn günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay güne hırslı ve tutkulu enerjiler veriyor. Gizli ve bilinmeyen konulara, spiritüel konulara ilgimiz artabilir. Herhangi bir konuyu derinlemesine inceleyebilir, sezgilerimizden faydalanabiliriz. İlişkilerde daha şeffaf ve tutkulu olmamız mümkün. Ancak şüphe, kıskançlık gibi negatif duyguları da meyilli olabileceğimizden dengeli ve sağduyulu davranmaya özen gösterelim. Bugün Boğa burcundaki Venüs'te Balık burcundaki Neptün arasında etkinleşen uyumlu açı ilişkilerdeki sevgi, şefkat, empati, romantizm beklentilerimizi destekleyebilir. Sanatsal ilham ve yaratıcılığımızda güçlenebilir. Maddi manevi yardımlaşma temaları da öne çıkabilir. Akrep burcundaki Ay öğleden sonraki saatlerde Boğa burcundaki Uranüs'e karşıt açıda olacak. Ruh halimiz huzursuz ve heyecanlı olabilir. İlişkilerde cinsel tutkular artabilir. Ancak dürtüsel ve ani davranış gözlenebilir heyecan yaratacak sürpriz gelişmeler olabilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürpriz lerimizden haberdar olun